Merhaba. Ben Kamar Adamcı. Asya Sanat Müzesi'nde Güney Asya ve İslam Sanatı sergilerinin yardımcı küratörlüğünü yapıyorum. Karşımızda Raja Sanayi Harisinge ait avesimli bir resim var. Resim yaklaşık olarak 1800'lü yıllarda Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Rajaslan'da yapılmış. Ben resim hakkında konuşurken sizin de detayları inceleyerek resmin keyfini çıkarmanızı istiyorum. İlk bakışta son derece resmi ve kraliyet ailesine ait Maharaca'yı avlanırken resmeden sıradan bir resimmiş gibi görünüyor. Sağ tarafta Maharaca'yı yani Mihra'cayı ve sarayını, sol tarafta da av arazisini görebilirsiniz. Genellikle yeşil ve gri renkler kullanıldığından bunun bir gece sahnesi olduğunu anlıyoruz. Sarayın üst katındaki balkonda Maharaca kadın yardımcılarıyla resmedilmiş. Elindeki tüfeği sol taraftaki kayaların arkasına gizlenmiş olan kaplana doğrultmuş. Kadın yardımcılardan biri, Maharaca'nın avlanmasını kolaylaştırmak için ikinci bir tüfeğe barut dolduruyor. Resmin sağ alt tarafında ise sarayın girişinde nöbet tutan iki asker görüyoruz. Askerlerin el hareketlerine bakarsak, onların da bu güzel akşamın tadını çıkarıp derin bir sohbete daldıklarını söyleyebiliriz. Aynı zamanda nargile içiyorlar. Bu iki adam arasında geçen, sessiz ama keyifli sohbete eşlik eden nargile fokurdamasını duyar gibi oluyoruz. Fakat bir sükûnet ve huzur çok kısa bir süre sonra maharaca kaplanı ateş ettiğinde bozulacak. Tüfek ateşlenince kaplan yürültüyle kükreyecek. Kaplan kükreyince karşısındaki iki yaban domuzu korkacak. Domuzlar kaçışmaya başlayınca da ortalık tozluman içerisinde kalacak. Ardından tüm bu karmaşaya maharacanın avcılık becerilerini kutlamak üzere balkondan yükselen zafer çığlıkları karışacak. Ve tüm bunlar saray muhafızlarının huzurunu bozacak. Unutmayın, buna benzer resimlerin hem şimdiki zaman hem de gelecek zaman hakkında söyledikleri şeyler vardır. Resmin büyülü dünyasına girip sadece anlatılan anın büyüsünü değil, sonrasında gerçekleşen olaylar silsilesinde hissedebilmek resme bakanlara bırakın.